Günlük burç yorumumuza hoş geldiniz. 9 Kasım. Yani salı günü neler bekliyor günlük burç yorum? Koçlar. Biraz stresli açılarımız var. Bu açılardan dolayı bilinçsiz şekilde, şekilde e, harcamalar yüzünden kendinizi sıkıntıya düşürebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla da ekstra harcamalar yapabilir. Arkadaşlarınızı kazığını yiyebilirsiniz. O yüzden parayla ilgili konumuzu ön planda tutalım lütfen. E, ödemesi gereken borçlarla ilgili e, biraz daha yapılandırmamız gerekiyor. Daha sonra, önce, e, sonraki dönemler için zorluklar yaşamamanız gerekiyor. Bu dönem e, parayla ilgili salı günü dikkate alalım. E, özel hayatınızla alakalı da e, biraz e, yaşayacağınız konuşmalar hoşunuza gitmeyebilir. Karşı taraftan duymak istemediğiniz konularla yüz yüze kalabilirsiniz. Evli olanlar için de e, eş, eşinizin iş temposundan kaynaklı sorunlar sizi bekliyor. Şimdiden motivasyonunuzu arttırın diyorum. E, değerli boğa burçları... E, evet... E, Mars ve Satürn arasındaki kare açı birçok kişilerle aranızdaki sorunlar oluşturmanıza sebep olacak. Özellikle eşiniz, sevgiliniz ve hayata karşı noktada baktığınız fark edebilirsiniz. Ee, yanlış hatalar yaptığınızı fark edebilirsiniz. O yüzden e, dışarıdaki insanlar sizin kendi içinizdeki uğraştığınız mücadeleler için adım atın. Ortak iş alanlarınızla ilgili yaptığınız güzel fikirler, yeni oluşumlar size çok fazla para getirisi kazandıracak. E, odaklanmak istediğiniz yeni bir iş var. Bu işi oluşturduğunuz takdirde güzel anlaşmalara geçiş yapacaksınız. E, ilişki bekleyenler için güzel bir gün. Salı günü size çok güzel bir ilişkinin evresini yansıtacak ve bu ilişki size mutluluk ve huzur göstereceğini söyleyebilirim. Değerli kizler, e, 9 Kasım Salı günü sizlere neler belki? Yurt dışı ile ilgili sorunlar e, gündeme gelebilir. Bazı insanların iş hataları yüzünden siz e, suçlanabilirsiniz. Üzerinizde yöneticileriniz ve bulunduğunuz insanlar arasında çok fazla baskın bir nokta sizi e, yıpratabilir. Ama yeni oda Taklanmak istediğiniz farklı işlerle ilgili haberler bekliyorsanız biraz daha mücadele etmeniz lazım. Özellikle salı günü sağlığınızla alakalı biraz daha dikkat etmemiz lazım. Kendimizi zaman zaman iyi noktalara oluşturalım ki enerjiniz dağılsın istemiyorum. İlişki konusunda da e, bu ara acele karar verip ilişkimizle ilgili yanlış düşüncelere girmemenizi öneriyorum. Değerli yengeç burçları, e, evet, devam eden Satürn ve kara açısı oluşacağı için ile ilgili durumlarda sorunları düzeltmeye, eşiniz ve sevgilinizle yapmak istediğiniz tatil planınız için güzel fırsatlar elde edebileceğiniz gözüküyor. Eğlence, hayatınızdaki harcayacağınız tutarlara dikkat edelim. E, bu arada e, araçla ilgili düşünceleriniz olabilir. E, masrafları kontrol ederek yatırımlara yap yapalım. Çünkü kredi kartımız ya da ödemelerimizle ilgili açık biraz sıkıntıya düşürebilir. Sevgilisiyle ilgili haber bekleyenler için... Biraz daha sakin kalmanızı öneriyorum. Değerli Aslan Burçları devam eden kara açı yani Saturn ve Mars arasındaki açı aile içinizdeki ilişkilerle gündem salı günü biraz sıkıntılar, aile içerisindeki kaoslar, sizin oda adaptasyon probleminizi ön planda tutacak. Zaman zaman ailenize ait miras ve konularla ilgili e, gün içerisinde duyacağınız olaylar sizi yıpratabilir. E, kardeşlerinizle aranızdaki problemleri bir an önce gün çıkartmanız gerekiyor. Yoksa kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Maddi açıdan ailenizden gelecek destekler ya da sizin ailenize açacağınız destekler size iyi verecek. İlişki konusunda da e, birazcık daha karşı tarafa yapıcı olmanızı, kırıcı sözlerden uzak durmanızı öneriyorum. Derdiler Başak burçları Evet devam eden e, Mars ve Satür karar açısı e, düşüncelerinizin e, Kendinizi suçlamak, kendinize ait gücü kaybetmekle ilgili korkuları, kendinize zaman zaman bakmamanız, sakin yaklaşamamanız, her şeyi abartmanızla alakalı hayatınızın bu noktaları değiştirmeniz gerekiyor salı günü. Fiziksel olarak kendinizi çok yorgun, bazı şeylerde kimseyi duymak istemeyebilir, işitmek istemeyebilir. Kendi isteklerinize özen gösterip başkalarına haksızlık yapabilirsiniz. Bu da ilişkiniz ve ilişkinizle alakalı güzel derken yorucu olmaya başlayabilirsiniz. İlişkinizi yormamanızı, birazdan sakin hareket etmenizi öneriyorum değerli Başak burçları Yalnız şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Kendinize değer verirken başka insanları dersiz kılabilirsiniz. Değerli teraziler, çocuklarınızla alakalı. Yani Satürn Mars ve Satürn arasındaki kararçı çocuklarınızla alakalı. Zaman zaman istekleri, tatil planları onlarla ilgili kaliteli zaman geçirmek, onlarla çok daha keyifli bir vakit yaşamak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz ve eşinizle aranızdaki sorunlar netleşip daha birbirimize sahiplenme ve e sağlıklı beslenme ve kendimiz düzenimizle alakalı sağlıklı beslenmelere karar e getireceğiniz gözüküyor. O yüzden düşünceli, kötü düşünceler geride tutacaksınız. Kendinize söz vereceksiniz ve sözle birlikte güçlenmeye yeni bir iş beklentiniz varsa da e, salı günü biraz sizi yıpratabilir. Rica ediyorum daha sonraki günler daha keyifli olabilir diyorum. Derlak ve burçları salı günü özellikle devam eden Mars ve Satrun kararçası e, temel aile köklerimizle alakalı içsel ilişkileri zorlaştıracak. E, konularla ilgili çok zor kararlar alabilir ve bu zorluklar biraz iş hayatımıza, çevremizdeki insanlara yansıyacak. O yüzden ailedeki sorunları bu ara için içselleştirmeyin. O sorunlara doğru karar verip doğru noktada belirlediğiniz takdirde e, kuşkularınız, endişeleriniz, deri, derinleştiğiniz olayları daha edebilirsiniz ve yorucu olabilirsiniz. Sizden tekraracağım işe konsantre oluyorsunuz. Güzel gelecek paralar var. Buna adapte olursanız sevinirim diyorum. Değerli yay burçları, evet devam eden açılar. Yani Mars e, Satürn arasında kare yakın çevrenizle alakalı yaşadığınız sorunları zihinsel olarak size karşı düşmanlarınızı ve bir an önce halletmeye çalışacaksınız. Onlarla ilgili bağlar eğer zorluk devam ederse zarar görme gününüz olacak. Kendinize daha bitkin, daha yorgun, daha hani e, soğuk bir e, evre hissedebilir. Biraz yatmak isteyebilirsiniz. E, i̇şinizde ba bayağı evraklarınız ve toparlamanız gereken sonuçlar ve toplantılarınız var. O yüzden bir an önce C vitamininizi bol bol alın. Günü doğru odaklanın diyorum. İlişki konusunda da e, yani kare koca ya da sevgili ilişkinizde yakın kan bağlarından kaynaklı kardeşler, ilişkinizin kardeşleri arasındaki gerginlikler size yansıyacak. O yüzden ilişkiyi biraz daha kendi aramızda toparlamamız hayırlı diyorum do oğlak burçları Evet e, e, bu e, özellikle şunu demek istiyorum bu e, sizin enerjinizde, yani Salı günü Olak Burcu'ndaki e, ay size doğru ilerleyecek ve Satürn-Mars kara açısıyla birlikte sosyal hayatınızla alakalı eğlenceli, zorlayıcı süreçlerle karşılaşabilir, bir o kadar da eğlenecek bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Bütçenizle alakalı zorlukları yavaş yavaş toparlanma, sizi mutlu edecek e, etse de bazı geçmişe ait pişman olduğunuz e, olaylar gündeme gelecek. Maddi anlamda da yakın bir dostunuzdan alacağınız bir para sizi daha rahatlatacak. Bu ara çevrenizdeki insanlara akıl ver, ver, vermeye özen göstereceksiniz ama lütfen aklınız sizde kalsın. Büyük projelerinizde başkaları kapmasın. Gün içerisinde yakın dostlarınız ya da iş çevrenizdeki insanlarla da öğleden sonra terslik yaşayabilir. Gereksiz klinikanlıklar sizi yıpratabilir. Dikkat diyorum. Değerli kova burçları, e, Mars ve Satürn karar açısı devam edeceği için e, salı günü iş yoğunluğunuza, stresiniz, özel hayatınızda yoğunluğu yüzünden kendi Kendiniz isteklerinizi gerçekleştiremeyecek, çıldıracak bir evreye geçiş yapacaksınız. Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Ee ve kendi vitamini değil de uyku dengeniz ya da psikolojik dengenizi yoga meditasyon yaparak ve beslenmenizi ve özellikle de uyku saatlerinizi kaçırmamanız gerekiyor ve ışıklı ortamda uyumamanız şiddetli baş sebep olabilir. Çalıştığınız üstlerinizle aranızdaki diyaloglarda sağlamlaşma artı sorunları düzeltme dönemi söz konusu olacak. Bir de ilişkinizle alakalı uzun süredir hayal ettiğiniz bir tatilin keyfiyle ilgili karar verip onun heyecanını yaşayacaksınız balık burçları, evet Mars ve Satürn arasındaki kara açı yabancılarla olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. İletişimdeki sorunları yavaş yavaş düzeltme evresine giriş yapacaksınız. Kendinizi açıklayacağınız, net konuşacağınız evreler, eğitim ve hukuki konularda da gündeminizde yer alacak bol bol gün içerisinde. E, kontrolünüzden çıkacak bazı olaylara şimdiden hazırlıklı olun. Suçluluk psikolojisinden uzak durun. Görüşlerinizi net bir şekilde anlatın. Bazı olaylar karşısında sis. Suçu olabilirsiniz. İlişkinizle alakalı da bir akşam sinema ya da yemek keyfini tadını çıkartacaksınız. Bir de dışarıda e, alkol ya da herhangi bir bağımlılığınız varsa araç kullanmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.